bugün 8 Temmuz 2022 Cuma Venüs günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay sabah 4.03 de oğlak burcundaki plütonla yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek sabah erken saatlerde duygusal baskılar hissedebiliriz ruhsal ve bedensel kronik problemlerimiz de nüksedebilir ay sabah 8 14'te akrep burcuna geçecek önümüzdeki iki gün duygularımız derinleşirken ilişkilerdeki maddi paylaşımlar ve cinsellikle ilgili konularda ilgi alanımıza daha fazla girebilir öğle saatlerinde ay boğa burcundaki Mars'ta karşıt açıda olacak sabırsız ve dürtüsel davranabileceğimiz bu saatlerde kaza ve sakarlıklara da dikkat etmeliyiz İlişkilerde daha tutkulu olabilir para ve finansal paylaşımlarda bazı stresler yaşayabiliriz İnatçı ve sabit tavırlardan uzak durup esnek olmakta fayda var. Akşam saatlerinde Akrep Burcundaki Ay, Yengeç Burcundaki Merkür ile üçgen açı yapacak. Zihinsel enerjimiz yükselebilir. Çevremizde keyifli paylaşımlar yapabiliriz. Bu saatlerde kendi iç dünyamıza yöneldiğimizde önemli farkındalıklar edinebiliriz. Sezgilerimiz kararsız kaldığımız konularda yardımcı olabilir. Ev, yuva, aile, güvenlik, barınma, beslenme gibi alanlarda da daha içgüdüsel ve korumacı olabiliriz.